Bu videoda hızlı bir şekilde Winchlerin Rename fonksiyonundan bahsedelim. Browse'dan tekrar bir dokümana gidiyorum. Breaks'in altında klasörler. Klasörlerden e, Documents, Quality ve Process FMI. Burada e, dokümanın ismini ve numarasını rename ile değiştiriyoruz. Check out ve check-in değil. Yani ben bunu check-out edip numara değiştirmiyorum. Numara ya da isim değiştirmek, iterasyon atlatmıyor yani. E, öncelikle ikisini birden seçip, actions, rename dersem e, sadece CAD dökümanları ve parçalar toplu olarak rename yapılabilir diyor. Yani dökümanları bu şekilde toplu rename edemediğimizi gördük. Dökümanları rename etmenin yolu tek tek bunları sağ tıklayıp örneğin bu dökümana rename demek. Ve burada name ve number gözüküyor gördüğünüz gibi. Şu an bunları değiştirebilirim. Mesela bu number'ı e, 74 alt çizgi C'ye yapayım ismini. FMI numarasını nasıl onun alt çizgi? E, i̇smine de alt çizgi C'ye koydum. Okey dedim. Bakın numara değişti, isim değişti ama versiyon iterasyon atlamadı. Yani isim değiştirmek revizyondan e, ya da versiyondan bağımsız giderler. Ama bunu da takip edebilirsiniz. Bunun takibi, history'de, e, rename historiyi bu aşağıdaki timeline'da e, görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Sayfayı yeniledik Şurada timeline'da rename yapıldığı zamanı şu şekilde takip edebileceğiz.